Teknofest'te bu yıl TUSAŞ farklı bir konseptle izleyicilerin, katılımcıların karşısına çıkıyor. Hedef gelecekte daha fazla insan kaynağını, genç çocuklarımızın, gençlerimizi Havacı yapabilmek, uzay mühendisi yapabilmek, ee, Genel Müdür Temel Kotil ile Profesör Doktor Temel Kotil ile beraberiz. Hocam neler yapıyorsunuz gençler için? Ne hedefliyorsunuz? Birkaç kelime alabilir miyiz? Şimdi TUSAŞ özelinde büyük yatırımlarımız var. Rüzgar tüneli olsun, milli muharebe yapıyoruz, Atak 2 yapıyoruz. Yani, yılda 1000 tane mühendis alıyoruz. Böyle süper işler yapıyoruz. Ama bunun 50 sene sonrası var, 20 sene sonrası var, 70 sene sonrası var. Aslında belki bilirseniz John F. Kennedy Ay'a gideceği zaman yani çocukları motive ederek sabahlara kadar NASA'da çalışarak gittiler. 1960'tan bahsediyorum. Şimdi bizim de şu andaki pozisyonumuz şu. Evet biz bu uçakları yapacağız. Milli Muhalebi Allah'ın izniyle uçuracağız. dedim yaşımdakiler uçuracak bunları veya bizden daha genç olanlar ama ilkokul çocuklarına bizim ihtiyacımız var. Bu ilkokul çocuklarında şu anda ilkokula gidenlerine motive edilip Bunlara alıştırılması gerekiyor ki 20 sene, 30 sene, 50 sene, 70 sene sonrası da garanti olsun diye. Bunun için TUSAŞ olarak çok orijinal bir çalışma başlattık burada. İlkokulda okuyanlar dahil, ortaokul, lisede okuyan dahil TUSAŞ'a başvuru yapıyorlar. Biz onlardan personel başvurusu alıyoruz. O kadar düşük yaştaki öğrencilerden biri. Alıyoruz. Bir şartımız var. Mühendislik okuyacaksanız, not ortalamamız minimum 3 puan olacak. 400'lerden 3 olacak. Ondan sonra siz mezun olun, gelin diyoruz onlara. Aslında tabii bu belirlerin, babaların, anaların izniyle olabiliyor. Küçük çocuklar oldukları için. Aslında biz onlarla kontak kurmuş oluyoruz. Biz aslında istiyoruz ki geleceğin mühendislerine, geleceğin bu Türkiye'yi tepeye taşıyacak olan kişilerin ana karnından sonra hemen bize gelmesi, yetişmesi gerekiyor. Sonraki adım galiba o. Ana <gülüyor> okullarına kadar ineceksiniz. Doğrudur. Yani biz kendi ana da iniyoruz. Yani gerçekten böyle. Yani Türkiye'de teknolojide, savunma teknolojisinde topyekün teknoloji bir heyecan oluştu. Bu heyecanın kristalize olması için, bunun şekillenmesi için TUSAŞ olarak diyoruz ki bizden personel başvurusu alıyoruz, resmi imzalamızı atıyoruz. Mezun olunca, üniversite bitince gelin, arada da gelin diyoruz tabii ki. Böylece aslında dünyanın en iyi mühendislerine yetişecek bu ülkede. Dediğim gibi benim özüm bunları yapmak ama geleceği de garanti almak için de şimdi bebeklerle uğraşmak zorundayız. Bence çok doğru yapıyorsunuz. Hemen arkamızda Milli Muharip Uçağın maketi. Ve statik alanda da bir gerçek boyutlu mokabı var. Son durumuz nedir Milli Muharrem Uçak'la ilgili? 18 Mart 2023 hedefiniz var. Doğru 18 ay kaldı gün sayıyoruz. Şu anda imalatına başladık. İnşallah 18 ay dedik. Gelecek sene bugünlerde aslında fiziksel olarak uçağı görürsünüz. Ondan sonra 8 ay sonra da Allah'ın izniyle motorun çalıştırıl. Yani motor rola atıyorlar bunu. Motor çalışma demek aslında bütün sistemleri çalışıyor demek oluyor. Onu hep beraber göreceğiz. Bu bizim için olmazsa olmaz. Ama tabii milli muharebe baştacı yaptık ya ama geridekiler de ondan kötü değiller. Ee, Hürriyetimiz o tarihte uçmuş oluyor Allah'ın izniyle atakiki dediğimiz 11 tonluk helikopterimiz uçmuş oluyor o tarihte. Yani bugünkü 5 tonluk atak helikopteri 11 ton olunca tabii patlayıcı çok taşıyor. Daha yani dünyadaki en güzel örnek Apache derler. Bizden sonra en güzel örnek T 600 929 diyecekler. Son apaçı diyecekler inşallah. Tabii bir de onun bir -11, 11 tonluk yolcu versiyonu 19 kişi onunla başlatıyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyetin 100. yılına bayağı hediye hazırlıyoruz. Ama tabii en büyük hediyemiz milli marş. Tabii buradaki gençlere dönük verdiğiniz hizmetlerin yanı sıra Gökbey uçuş yapıyor ve Gökbey'de bir havacılık gösterisinde görüyoruz. Doğru. Gökbey projesi nasıl gidiyor? Bir de onlarla ilgili bilgi alabilirsek. Bir yıl içinde jandarma genel komutanına 3 tane teslim edeceğiz. Kontratımız var şu anda. Onların imalatını devam ettiriyoruz. Sertifika uçuşları bitmek üzere. Ee, o zamankedir çoktan bitecek tabii inşallah. Ve ondan sonra da e, e, yılda, biz ayda 2 tane, yılda 24 tane üreteceğiz ondan. Gökbey çok satacak mı helikopter? İnşallah kardeş ülke Azerbaycan geliyor, onu da pazarlamasını yapıyoruz. İnşallah güzel haberler çıkar oradan da. Gökbey çok satacak bir helikopter. Ee, tümüyle Özgün motoru da yerli biliyorsunuz şimdi aslında savunma sanayinde ve sivil olsa bile helikopterde, gökbeyde tümle yerli olmakdıktan sonra ihracat problemleriniz çıktı Pakistan'da yaşadığımız ne durumdasınız Pakistan'a teyzyumduk hala çalışıyoruz hala o konu kapanmadı Pakistan hükümeti sağ olsun bizlere uzatmalar verdi bugüne kadar ee, hala çalışıyoruz Filipinlere ihracat tamamlanmak üzere atak olarak diyorum. Ee, tabi e, TUSAŞ bugünlerde çok yoruluyor. Neden? Bu özgün ürünlerin prototipini yapıyor. Prototip yapınca tabi dinleyici pek anlamayabilir ama aslında know-how'ını, IP'seni, intellectual property'seni, bunun bilgilerini üretiyoruz, lisansını üretiyoruz, bizi yoruyor. Ama bunlar 2023'lerde, 25'lerde, 28'lerde seriye döküldüğü zaman Asıl gelirimizin arttığı ve Türkiye'nin de mangasını, dangasını vurduğu yer olacak inşallah. E, 2020 ihraca şampiyon oldunuz Türkiye'de savunma ve havacılık alanında. Son e, satışlarınıza baktığımız zaman Filipinler'e atak var, Tunus'a, Anka var. E, yolda sanıyorum biraz Azerbaycan falan gibi bir şeyler söylüyorsunuz. Var mı biraz bir şey Yani Tabii birçok kampanyamız var ama tabii, bu tip şeyler imza atılmadan söyle paylaşılmıyor. Ama şunu söyleyeyim, e, Türkiye yani bütün dünyanın gözü Türkiye üzerinde. Gerçekten Türkiye'de harika da yapıyor yani onu da bilin ya savunma sanayinde biz zaten bunu fırsata çevirmeye çalışıyoruz ama bunun özü tekrar insan kaynağına geliyor. Bizim mühendis sayımız bindi şu anda 4000'e geçtik 10.000'e 10 gidiyoruz ve çoluk çocukla ilgileniyoruz, ilkokul çocuklarla ilgileniyoruz. Umarız ana karnına kadar inersiniz çünkü dediğiniz gibi projeler çok iddialı, çok büyük mühendislik çalışmaları var. Beslenmesi lazım, insanla beslenmesi lazım, yapmak önemli değil aslında. Yapacak kadroları oluşturmak önemli. Tabi milli muharip teslim ediniz ama 2028'de 6 bin tane savaş uçağı tecrübeli mühendisimiz oluyor Türkiye'de. Şu anda Havacılığın en ucu değil mi savaş uçağı? Aynen öyle. Yani bizim 10 bin tane tecrübeli. Ama tabi orada kalmaz bu iş. Yani bunun yuvarlanması, bunun devleşmesi gerekiyor. Lockheed Martin'i bilirsin. Yodaki en büyük şirket 50 bin mühendisi var gözümüz yok. Ama biz de oraya çıkarız inşallah bir gün. Çok hızlı koşmamız lazım. Sizlere başarılar diliyoruz. İnşallah nasıl Gökbey'i gördük burada. Ee, diğer ürünlerinizi, Milli Muharebi, Hürjet'i, 929 hepsini görmek üzere diyoruz. İnşallah. İyi yayınlar.